Arkadaşlar, bol köpüklü Türk kahvesi yapacağız şimdi. Ee, öncelikle kahve yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Mesela genelde evlerde şu şekilde kullanıyoruz. <gülüyor> Bunlardan kullanmayın. Çünkü hem bunların geniş olduğu için, bir de bakır olmadığı için fazla köpürlü olmuyor öyle e, cezvelerden bakır cezvelerden kullanalım. Biz kahveyi e, iki kahve iki farklı marka kahveyi karıştırarak yapıyoruz. E, karıp da bu halde şey yapıyoruz diyemedim neyse, Göz kararıttın arkadaşlar kahveyi çok fazla da değil çok az da değil. Hani yok e, kahve ölçümü yok bilmem neymiş alakası yok. Ben Şekerle yapacağım, bu şekilde. Ve en çok dikkat etmeniz gereken ve e, soğuk suyla. Şimdi biz bizim e, biz kahveciler genelde iş yoğun olduğu zaman şey yaparız. E, sıcak suyla basit bir şekilde yapar geçeriz oda köpürür ama çok aşırı köpürmez kahvemizi attık şekerimizi attık karıştırıyoruz arkadaşlar efendim tamam 5 dakika bir evet, şey çıkıyor ama kahve olduğumuz için telefonumuz çalıyor müşterilerimiz Çay istiyor, kahve istiyor. Ne kadar çok karıştırırsan o kadar çok iyi olur diye duydum. Bilmiyorum ama ben genelde karıştırarak bu şekilde mümkün olduğu kadar karıştırıyorum ve gayet güzel de oluyor. Bir kahveye bir tane müşterimiz geldi ee, hocamız, bana dedi ki deve batmaz kahve yap. Hocam dedi, deve batmaz kahve nasıl oluyor? Söylemeden önce, sen bir yaptı görem dedi Ben de bu şekilde soğuk suyla yaptım, verdim. Ee, Hah dedi, bak dedi, deve batmaz kahve olmuş. Demek ki dedim ben de biliyormuşum, hani biliyormuşum derken sonradan geri anladım ki, ee, bol köpüklü olması Başla Deve batmaz dedi arkadaşlar bol köpüklü olmasıymış ee, Hani Köpüğü deve basınca herhalde batmayacak içine Mantık boyunca herhalde Evet gördüğünüz gibi kahvemiz geliyor Şu şekilde bakın o ne güzel. Çok güzel köpüğü köpüğü Evet bazen ayarsız olabiliyor ayarlayamadık Aşırmamaya gayret ediyoruz ama kahve şelale gibi az önceki gibi akıtıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvemiz hazır. bu şekilde buyurun sunuma hazır aslında kahve iyi karışmamış mı nedir bilmiyorum daha da büyük büyük köpükler oluyordu daha önceki yaptıklarında bu bu şekilde oldu kahvemiz hazır sizin yerinize ben içiyorum ha şunu da söyleyeyim ee, sade kahvede sade yaparsanız şeker atmazsanız biraz daha az köpük oluyor şekerli olur biraz daha fazla köpük oluyor nedenini sebebini bilmiyorum Sade yaptığınızda hani bu şekilde topulmazsa sonra bana söylemeyin. Benim şekerli olduğu için bu gayet ideal bir köpük. Ben sizin içiyorum. Size de şimdiden afiyet olsun.